Bir önceki videoda vektör değerli fonksiyonun esasını ve daha da önemlisi bir konum vektör değerli fonksiyonun nasıl parametrik denklemlerin yerini aldığını gördük ve umarım anladınız. Bu videoda ise vektör değerli fonksiyonun türevinin anlamını size anlatmak, sezdirmek, kavratmak istiyorum. t parametresine göre türev alacağız. Buraya şimdi yeni bir şeyler çizelim. rt vektör değerli fonksiyonu xt çarpı i birim vektörü artı yt çarpı j birim vektörü olsun. Bu fonksiyon birinci videodaki ile aynı. 3 boyutlu uzayda olsaydık, bir de zt çarpı k eklerdik ama şimdilik bunu basit tutalım. Diyelim ki bu fonksiyon bir eğri tanımlıyor. a ve b arasındaki t değerleri için eğriyi şöyle çizelim. Burada t eşittir a ve eğri şu şekilde devam ediyor. Burada tb'ye eşit, burada t a'ya eşit, şu x a olur. Bu da YA. Aynı şekilde burası XB, burası da YB. Bir önceki videoda bu eğriyi, konum vektörlerinin bitim noktalarının tanımladığını görmüştük. Bir önceki videoda gördüğümüz gibi, RA şu noktayı tanımlıyor. Şimdi çok fazla tekrara girmek istemiyorum. Düşünmenizi istediğim şey, iki noktanın arasındaki farkın ne olduğu. Şurada herhangi bir nokta alalım. Gelişi güzel bir t değeri. Buna rt diyoruz. Şimdi farklı bir nokta seçeceğim çünkü daha açık görmenizi istiyorum. Şu noktanın rt olduğunu düşünelim. Belli bir t değeri için rt. Belli bir t değeri için rt. Bu t değeri a artı bir şey olacak. Şimdi de t'yi biraz arttırdığımızı düşünelim. Mesela h ile arttırdığımızı düşünelim t parametresini zaman olarak düşünürsek, zamanda biraz ilerlediğimizi hayal edelim. Yani parçacığımız biraz hareket etti, biraz süre geçti ve parçacığımız hareket etti. Ve şuraya gitti diyelim. Buradaki sarı vektör, rt artı h olsun. h kadar artırılmış bir değer. Şimdi şu soruyu sorabiliriz. ft'ye göre hangi hızla değişiyor? Öncelikle bu ikisi arasındaki farkı merak edebiliriz. Şimdi bunu bunu da görsellemek istiyorum rt artı h'tan, rt'yi çıkarırım. Peki, ne bulurum? Şimdi, vektör işlemleri hakkında tekrar yapmak isteyebilirsiniz, ama sonuçta bu vektörü elde edersiniz. Şu mor renkteki vektörü buluruz. Bu mor vektör, rt artı h eksi rt'dir. Bu size de mantıklı geliyordur tahminen, çünkü vektörleri toplarken ucuca ekleme yöntemini kullanıyoruz, değil mi? Bunu, rt artı h eksi rt olarak da ifade edebiliriz. İki vektörü toplarken, bu vektörü şu vektörle topluyorum. İkinci vektörün sonunu birinci vektörün başına koyuyoruz. Bu birinci vektör. İkinci vektörü de buraya koyarım. Ve tahmin ettiğiniz gibi, bu iki vektörün toplamı şuna eşit olur. rt artı h'a eşit olmalı. Cebirsel olarak, bu ikisi birbirine götürür. Umarım, bu makul bir açıklama olmuştur. Şimdi, net bir şekilde belirteyim ki, bu artık konum vektörü değil. Artık bu vektörü orijinden başlatırım ve özgün bir konum belirtmek için kullanırım demiyoruz. Birden soyut bir vektöre dönüştü. İki konum vektörü arasındaki farkı ifade eden bir vektör. Bu vektör burada. Ama bu vektör farkı ifade ediyor. Bunu açarsak cebirsel olarak neye benzer? rt artı h, rt artı h nedir? xt artı h çarpı i birim vektörü, artı yt artı h çarpı j birim vektörü. Bu sadece şu parça, eksi bu parça. Eksi rt, yani xt çarpı i artı, ama eksi işaretini dağıtıyorum, yani eksi yt çarpı j. Şöyle yazarım, bu eksi olur, bu da artı olur. Bunun şu olduğunu anlamışsınızdır, sadece t'deki değerini buluyorum xt ve yt var ve bunları dağıtabiliriz öyle değil mi? Eksi işaretini dağıtırsanız, eksi xt ve eksi yt elde ederiz. Vektör toplamında karşılıklı bileşenleri topladığınızı biliyorsunuz. x bileşenlerini toplarsınız ve y bileşenlerini toplarsınız. Şuraya tekrar yazayım, şuraya tekrar yazayım. rt artı h eksi rt eşittir, x ve y bileşenlerini gruplayacağız. X bileşenlerin toplamı, ama bu negatif, yani bunu şundan çıkaracağız. Yani, Xt artı h eksi Xt. Bunun tamamı çarpı, X yönündeki birim vektör. Sonra da, Yt artı h eksi Yt çarpı y yönündeki birim vektör. Terimlerin sırasını değiştiriyoruz. Bu bize zaman farkının yarattığı, R farkını verecek. Buradaki zaman farkı h. Bu videonun başında farkı bulmak istediğimi söyledim. t'ye göre anlık hız üzerinde düşüneceğiz. Bunun h aralığında ne kadar değiştiğini anlamak istiyorum. h yerine delta t de yazabilirdim, aynı şey olurdu. Bunu o zaman a'ya bölmek istiyorum, h'ye bölmek istiyorum. Delta y ve y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Delta y ve y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Fonksiyonun değişimi bölü x'in değişimi gibi x değişimi yerine t değişimi demem gerekiyor ama, öyle değil mi? Buradaki t değişimi h, değil mi? t artı h ile t arasındaki fark yalnızca h. Yani her şeyi h'ya bölüyoruz, her şeyi h'ye bölüyoruz. Şimdi bir vektörü belli bir ile çarparsak veya belirli bir sayıya bölersek, vektörün her bileşenini o sayıyla çarpıyoruz veya o sayıya bölüyoruz demektir. Yani bu fark, vektörün h birim için ne kadar değiştiğini gösterir. Anlık farkı bulmak için diferansiyel analizin ilk başında yaptığımız gibi davranabiliriz. Sordaki iz şöyle olsaydı işimiz çok kolaylaşırdı. Eğer doğrusal bir iz olsaydı, bunu hesaplardık, konu vektörleri arasındaki ortalama değişimi bulmuş olurduk. Bütün bu vektörler paralel olurdu. Ama bu vektörler paralel olmak zorunda değil. Böyle de olabilirler. O zaman bu, h'a göre bu ikisinin nasıl değiştiğini, veya parametremizin değişimine göre, konum vektörlerinin nasıl değiştiğini anlatıyor, öyle değil mi? Bu aşı delta t gibi de düşünebilirsiniz. Bazıları h demeyi basit bulurlar, bazıları delta t'yi. Neyse, ben anlık değişimle ilgileniyorum. Eğrilerle, analizle uğraşıyoruz. Doğrusal bir dünyada yaşasaydık, problem olmazdı. Peki, şimdi ne yapacağız? h, sıfıra yaklaşırken limit alabiliriz. Bu iki tarafın h0'a yaklaşırken limitini alıyorum. Burada h0'a yaklaşırken limit alıyorum, burada da h0'a yaklaşırken limit alıyorum. t farkı gitgide azaldıkça anlık değişimin ne olduğunu bulmak istiyorum. Anlık eğim, anlık hız veya t doğru eğimine ilk öğrendiğimizde de aynı şeyi yapmıştık. Bu bana biraz tanımsız gibi görünüyor. Henüz vektör değerli fonksiyonların limit ve türevlerini tanımlamadık ama şansımıza bunlar tanıdık görünüyor. Bu aslında türevin tanımı. Bunlar skaler fonksiyonlar. Vektör değerli fonksiyonu oluşturmak için vektörle çarpılıyorlar. Tanımsal olarak, bu x üssü t veya dx dt. Bu da y üssü t. dy dt olarak da yazabiliriz. Burada size özellikle mantığını anlatmak, mantığını kavramanızı istiyorum. Buna vektör değerli fonksiyonun türevi diyebiliriz d, r, d, t eşittir, dikkat ederseniz vektör işaretlerini tutuyorum. r üssü t eşittir, x'in t'ye göre türevi çarpı x birim vektörü, yatay birim vektör, artı y üssü t çarpı y birim vektörü, j. Bu çok güzel ve basit bir sonuç. Şimdi neyi temsil ettiğini görsellemek biraz zor olabilir. Görsellemenin sağlıklı olabilmesi için, şimdi şöyle büyük bir grafik çizeyim. Eğrinin şöyle olduğunu varsayalım. Şöyle bir eğri. Diyelim ki, şu noktadaki anlık değişim bulmak istiyoruz. RT şuna eşit. RT artı h'ı alırsak, t artı h, şurada bir şey olabilir. Yani bu, RT artı h. Bu ikisinin arasındaki fark, bu vektörden şu vektöre, t'ye göre ne kadar hızlı değişildiğini gösteriyor. Bunu görsellemek biraz zor. Bu bir vektör olabilir. Bu ikisinin arasındaki fark bir vektör olacak. Aşa bölünceyse, h'ye bölünceyse daha da büyük bir vektör olacak. Özellikle a'nın küçük bir sayı olduğunu düşünürsek, a'nın birden küçük bir sayı olduğunu söylersek daha büyük bir vektör elde edeceğiz, öyle değil mi? Bu, bu zaman dilimindeki ortalama değişimdir. Ama h küçüldükçe, r üssü t'nin yönü eğriye teğet bir hal alacak. Bunu görselleyebiliriz, öyle değil mi? Şimdi, bu iki vektör birbirine yaklaştıkça, delta r'ler azalır. Aşın daha da küçük olduğunu, noktanın şurada olduğunu düşünürseniz, bir anda vektörler arasındaki fark daha da azalmış olur. Eğriye teğet et olmaya yaklaştığını görüyoruz. Daha küçük bir aşa böldüğümüz için, türev burada daha büyük bir sayı olacak. Aslında bu vektörün uzunluğu, bu eğrinin parametrik denklemine bağımlı, eğrinin şekline değil. Bu vektörün yönü ise bu eğrinin şekline bağlı. Bu eğriye teğet olacak. Bu vektörün teğet doğru üzerinde olduğunu da düşünebiliriz. Bunun uzunluğunu anlamak biraz zor. Bunu bir sonraki videoda daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Yine de bunu anlamanızı istiyorum çünkü vektör değerli fonksiyonların çizgi integralini alırken bunu kullanacağız.